Arkadaşlar selamlar. Ben Semih Hoca. Semih Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 118 ve 119. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Hazırsanız isterseniz arkadaşlarım ilk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi konu faktöriyel. Ee, yanında başka bir şey var mı? Asal sayı. Faktöriyel ve asal sayı. Şimdi arkadaşlarım 0 faktöriyel özel olarak neye eşitti? 1'e. 1 bölü 2 faktöriyel var bakın artı 1 bölü 2 faktöriyel kaç? 2 kere 1'den 2. Bunu da 3 faktöriyel yani 6 ile çarp demiş. Şimdi 6'yı içeri dağıtırsanız 6 kere 1 6 yapar. 6 kere 1 bölü 2 yani 6'yı 2'ye bölerseniz de 3 gelir. 6 artı 3 de bize 9'u verir. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 2'ye. 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyeli. 5 faktüriyle 7 faktüriyle sadeleştirirseniz 7 çarpı 6 kalacaktır. 5 faktüriyle 6 faktüriyle sadeleştirirseniz 6 kalır. 15 faktüriyle 14 faktüriyle sadeleştirirseniz de 15 kalır. Önünde eksi var burada artı var. 6 kere 7 42. 42'ye 6 eklediniz. 48 yaptı. 48'den 15'i çıkardınız. Sonuç 33 oldu arkadaşlarım. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 3'e. 4 çarpı 3 faktöriyel nedir? 4 ile 3 faktöriyelinin çarpımı 4 faktöriyeldir. 4 faktöriyelden 4 faktöriyeli çıkarırsanız doğru cevap 0 olur. Yani cevap A seçeneğinde verilmiştir. Geçtik 4'e. 5 faktöriyelden 4 faktöriyeli çıkarıp 24'e böl demiş. Üst tarafı 4 faktöriyel parantezine alırsanız eğer burada 5 yan tarafta 1 kalacaktır. Alt kısımda 24. Bakın arkadaşlar 4 faktüriyelle 24 zaten birbirine eşit olduğu için birbirini götürür. Geriye cevap 5 eksi 1 kalır. 5 eksi 1 kaçtır? Tabii ki 4. O halde cevabımızda A seçeneğinde verilmiş. Geçtim 5'e. 1 bölü 3 faktüriyel eksi 1 bölü 4 faktüriyel. Bakın ben burayı 4 ile genişletecek olursam üst taraf 4 eksi 1 bölü 4 kere 3 faktüriyel 4 faktöriyel olacağı için paydalar eşittir artık. Yani burası 3 bölü 4 faktöriyel oldu. Bir de bunun altında 15 bölü 5 faktöriyel var. 15 bölü 5 faktöriyeli yazdım. Şimdi bunları ne yapacağız? 3 bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel bölü 15 biçimde yazdım ben. Sonrasında ise 5 faktöriyelle 4 faktöriyel sadeleşti. Burada sadece 5 kaldı. 3 kere 5 15 bölü 15'ten doğru cevap 1 olur. Yani cevap 5 şıkkıydı Geçtim 6'ya. 6. 6. sorumuzda. 6! ile 7! toplanıyor. Açarak toplamayın. 6! parantezini alın. Burada 1, burada 7 kalır. Alt kısımda 5! parantezini alın. Burada 6, burada 1 kalır. Üst tarafta 6! ile 5! sadeleşir ve burada 5 kalır. Şurası kaç arkadaşlar? 1 artı 7, 8. 8 kere 5, 40 40'ı 40, 40 verir bize. Bölü 6 de 5'tir. 40'ı da 5'tir. 5'e böleceğiz arkadaşlar. Burada bir eksiğimiz bir hatamız var. Hemen durum kontrolü yapalım. 6 faktöriyel parantezin aldım. 1 artı 7. Ha özür dilerim. Şurası eksik. Şurası. Ee, 6 faktöriyle 5 faktöriyeli birbiriyle sadeleştirirsek burada 6 kalır. 5 değil. 6 kere 8 48 bölü 5. 48 bölü 5 bize cevabı verir. doğru cevabımız A seçeneği olacaktı biz de hata yapabiliyoruz sonuçta. 118. sayfamız bitti. 119'a geçtik. 7. sorumuzdayız. 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1 ve 2 faktöriyel 2. Bunların toplamı 4 yapar. Sonunda da faktöriyel var. Yani 4 faktöriyel 3 faktöriyel 6'dır. 2 faktöriyel 2 ve 1 faktöriyel 1'dir. 6'dan 3'ü çıkarırsanız 3 gelir. 3 faktöriyel de 6'dır. 4 faktöriyel 24 artı 6 doğru cevabı verir bize. Cevap 30 olacaktı arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. Geçtim 8'e. Şimdi üst tarafı 6 faktüryel parantezini alırsanız 1 artı 7 gelir bakın. Bölü 6 faktöriyel artı üst tarafı 4 faktüryel parantezini alırsanız 1 artı 5 gelir. Bölü 4 faktörelimiz mevcut. Bu kısımda 6 faktöreller birbirini ve 4 faktüryeller birbirini götürürse 1 artı 7 8'dir. Artı 1 artı 5 6'dır. 8 6 8 artı 6 bize cevabı verir. Doğru cevap 14 olacaktı. Yani cevap D şıkkıydı. Geçtim 9'a. P bir doğal sayı olmak üzere P faktöriyel 1'den P'ye kadar olan doğal sayıların çarpımıdır. Buna göre P artı 1 faktöriyel bölü 2 çarpı P faktöriyel 5 olduğuna göre P kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın burası 1'den P artı 1'e kadar burası 1'den P'ye kadar olan sayıların çarpımı. Sadeleşirlerse üst tarafta sadece P artı 1 kalır. Yani P artı 2'ye bölünce cevap 5 geliyormuş. O halde P artı 1 10'un ta kendisidir. P artı 1 10'sa P kaçtır? Tabii ki 9'dur. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum 10. sorumuzdan. 10. soruda A sayısı 10! artı 11! B sayısı 12! eksi 10! C'de 12 çarpı 10! artı 9! olduğuna göre abc sayılarının doğru sıralanışı hangisidir diye sorulmuş öncelikle şu kısmı a'yı 9 faktöryel parantezine almak istiyorum 9 faktöryel parantezinde 10 artı 11 kere 10 gelir arkadaşlarım burayı da 9 faktöryel parantezine alırsam 12 çarpı 11 çarpı 10 eksi 10 gelir bunu da 9 faktöryel parantezine alırsam 12 çarpı 10 artı 1 gelir arkadaşlar Hepsinde 9 faktörel olduğunu görüyorsunuz. Demek ki artık benim nereleri sıralamam gerekiyor? Bunu, bunu ve bunu sıralamam gerekiyor. Şimdi bunun iç kısmı için. 11 kere 10, 110 yapar. 10 daha eklersem 120 gelir. Şuraya bakıyorsunuz. 11 kere 12, 132'dir. 10 çarparsanız 1320 yapar. 1320'den 10 çıkarırsanız iç tarafı 1310 olur. B bayağı büyükmüş. 12 kere 10, 120'dir. 1 eklerseniz 121 gelir. Şimdi sıralayın işte. En küçük A'dır. Sonra C'dir, sonra da B'dir. Küçükten büyüğe ACB, büyükten küçüğe de BCA olacak. Cevabımız o da D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. 10. soruya D dedik ve devam ediyoruz 11. soruyla. N doğal sayısı için N faktöriyel 1'den N'ye kadar olan doğal sayıların çarpımı biçiminde tanımlanır. 3 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Bakın 3 faktöriyeli 4 faktöriyeli sadeleştirirseniz burada 4 kalır. x8'i 3 faktöriyel ve x 4 faktöriyel. x 3, x 4'ten bir fazla. O zaman ben bunu da bunu sadeleştirirsem burada x8'i 3'ün ta kendisi kalacaktır. x8'i 3'ü 4'e bölünce 2 kalmış. 2 olmuş. O zaman x eksi 3, 8'in ta kendisidir. 8'i 4'e bölersek 2 gelir. x 3, 8 ise x kaçtır? Tabii ki 11'dir. Şimdi gelin burada yerine yazalım. 11 artı 1 12 faktöriyel. X faktöriyel de 11 faktöriyeldir. 12 faktöriyeli 11 faktöriyele bölerseniz cevap 12 olur. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve artık son sorumuz. Arkadaşlarım soruda her zaman daha küçüğün parantezini alın. Üst tarafı n faktöriyel parantezini alırsam eğer şurada n artı 1 kalır. Artı şurada 1 kalır. Bölü n faktöriyelimiz var. Buradaki n faktüriyeller tabii ki sadeleşir. Üst tarafta sadece n artı 2 kaldı. n artı 2 de kaça eşitmiş? 8'e. n artı 2 8 ise n kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 6'dır. O halde cevabımız da a seçeneği olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. 119. sayfayı bitirdik. Artık faktöriyel vasal sayının biraz daha zor olan testini çözeceğiz. Pekiştiriyorum. Test 8'i çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Yani 120. sayfada görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.